heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle. 14 Haziran Perşembe günü başladı. 20 Haziran Çarşamba gününün ilk maçı. B grubunun 3. maçı olan Portekiz-Fas maçı olacak ve Dünya Kupası'nın 7. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Portekiz 2016 Avrupa Şampiyonu fakat Dünya Kupası'nı hiç kazanamadılar. 2006 yılında turnuvayı 4. olarak bitirdiler. Dünya Kupası 2018 2008 için 4 hazırlık maçı yaptılar. İki mağlubiyet, bir beraberlik ve bir yenilgileri var. En büyük kozları tabii ki de Christian Ronaldo'dur. Portekiz mücadeleci ve pes etmeyen bir futbol oynuyor. Takım savunması da gayet başarılı, yüksek ihtimalle gruptan çıkabilirler. FAS takımı turnuvaya 5. kez katılacak. FAS milli takımında birçok yıldız barındırıyor. Dünya kupasına katılmak için 6 maç yapan FAS ekibi. 3 maçı kazanıp 3 maçı da beraberlik ile hiç yenilmeden bitirdi. FAS hücumu genelde uzun paslar ile çıkıyor. Ayrıca duran toplarda da başarılılar. Savunmada ise tam saha baskı yapıyorlar. Fakat B grubunda Portekiz ve İspanya olması bu takım için şanssızlı. Peki Portekiz ve FAS maçı istatistikleri?